2020 Antalya döşeme altındayız. Yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz, rekor gübre, sıvı yaprak gübresi müşterimiz Mustafa Tursun. E, önceki senelerde videosunu çekmiştik burada bu bahçede. E, bu senede yaprak gübresi uygulamamızı yaptık. E, rekor gübre, sıvı yaprak gübresi. Mustafa evet. abi bu sene e, iki uygulama yapıldı bu bahçede. Evet. Bugün 27 Nisan. Neler gördük? Bir kısaca özetleyelim. Bu sene iki sefer uygulama yaptık. Birini Mart'ın 18'inde yaptık. Birini Nisan'ın 4'ünde yaptık. Şöyle bakalım kameramıza ağaçlarımızda da. büyük bir canlanma var. Yapraklarda genişleme var. Mükemmel bir görünümü var. Şöyle yakın çekelim mi? Bir yakından gösterelim şöyle yaprağın parlaklığı. Şöyle yaprakların parlaklığına, genişliğini şu şekilde görebiliyoruz zaten. Hı hı. Bu sene iki uygulama yaptık. Uygulama <gülüyor> Daha şey. önceki senelerde burada zaten tabandan toprak düzenleyici e, rekor gelişim kullandık. Eee canlılık konusunda şu anda zaten herhalde gelip geçen herkes görüyor. Görüyor, söylüyorlar da. Çok soruyorlar. Varmış, ne yaptınız? Çok ne güzel narınız var diyorlar. diyorlar. Burada e, bu bahçe kaç dekardı? Onu da 35, tekrar edeyim. 35, 35 dekar. Tamamında kullanıldı. Şimdi rekor gübre, yaprak gübresinin e, nar'daki öncelikle faydası çiçek açma. Çiçek öncesinde uygulamada ya da çiçekten sonra uygulamada bitkinin çalışmasını, şu yapran çalışması sürgünle birlikte çiçeğin açıp meyveye dönüşmesi. Yani tutum Tutum evet. sorunu yaşanan yerlerde evet. e, şiddetle öneriyoruz. Şöyle buradan çiçek de gösterelim Mustafa abi. Gösterelim. Şöyle şu çiçeğin şöyle güzelliğini, canlını, canlını şöyle yakın gösterelim zaten. Yani şu an çiçeklenme, çiçek açım zaten yeni başlıyor tutum. Evet. Şöyle ağaca da gidelim. Şu parlaklık, canlılık bu şekilde. <gülüyor> Fırsıgelerin uzaması. Yani şu sürgün fisillerin evet. uzaması. Şuradaki şöyle mükemmel parlaklık. Yani yaprağı sanki bütün her tarafını evet. ağacın silinmiş gibi. Ee, mükemmel bir görünüm sürgün, var. tutum. Ee, renk anlamında zaten yaprak rengi de güzel. Şimdi burada aradaki zeytinlerimiz de var. Zeytinleri de, de uyguladık. Evet. Ee, zeytinler tabii şu an tomurcukta. Bunlarda da bir renk değişimi ve sürgün yapmaya başlamış. Şu anda ee, görünüyor zaten. Görünüyor. Şey görünüyor. Şimdi görünüyor. bu şekilde. Bu şekilde. Buraya bahçedir şöyle aradan gösterelim, şöyle canlılığını. bu şekilde. Bir sıra daha geçelim oraya. Geçelim. En azından her yerde aynı olduğu görülsün. Şöyle gösterelim buraya da, şu sürgünler. Bu şekilde görülüyor. Bu tarafa doğru da gösterelim. Ee, Mustafa Bey burada yaprak kübresini. Önerir misiniz narcılara özellikle Öncelikle duşama altı ve Türkiye'deki Burada, burada narcılık yapan herkese Öneririm çünkü bu canlılığı Hiçbir şeyde geçen yıl görmedik Ama biz bu yıl attıktan sonra Yaprakların genişlemesinde Ağaçların canlılığında çiçek açmasında Ayrı bir güzelliği var sevimliliği var Herkese öneririm ee, Biz teşekkür ederiz bahçenizi tekrar Rica gezdirdiniz bizde paylaştınız olur. Buradan Türkiye'deki narlıcılara sesleniyoruz Sıvı rekor gübre yaprak gübresini Herkese nar, narlarda kullanılmasını, e, özellikle tutumla alakalı, sürgün yapma sorunu olan, e, şu canlılık, şu kaliteyi arayan herkese e, tavsiye ediyoruz. Evet, narda, zeytin de tavsiye ediyoruz. Bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.